İçiyorum Yine o gece Boş sokaklar Yeni kurallar Yıkık şehirler Bozuk kalpler Kendinden pay ver Bozuk işler Unuttuğum zamanları Sensizde geçiyor günler Düşürüm yolda Koşar adımlar istemem bazen Yıkık denizler Kendinden pay ver Bozuk işler Ya ya Lütfen bana geri gel Geri gel Let's Altımdan, bozulur moralini Sütü tükler onlar altından Yaşamım okulun dibine kadar Onlar onlar gibi deniyorlar Her şey çok gerici geliyor, bana hayatı sona eriyor Bakıyorum ardından Bakmıyor bile bana, hayat kırıcı olur Aman olur Geri gel Geri gel Yeniden Yeniden Geri gel Yeah, yeah, cengiz cengiz de gerek de gerek ya, ya, bazen baktım yola Dönmüş sokaklar ve döndüğüm sol yakın sonra kalkıp ne de yorulmaz An ya Bozuk kalpler kendinden pay ver, bozuk işler unuttum zamanı. Düşürüm yolda koşaradıklar istemem bazen yıkık denizler kendinden pay ver, bozuk işler. Ya ya lütfen bana geri gel, geri gel, geri gel yeniden, yeniden geri gel, geri gel. Geri gel. Geri gel. olacaktı çok yollar kalka biçtimsin altından gelelim var hepsine binip adımda uzulur oynar altına